Aslan burcu erkeği sevdiği kadından vazgeçebilir. Ancak bunun çok önemli sebepleri o ulaşamayacağı sorunları olması gerekir. Kafasında kurduğu problemleri kadına söylemeden sessizce düşünür. Daha güzel bir ilişki için karşı tarafın onun aklından geçenleri öğrenmesinde fayda vardır. Aslan bazen pireyi deve yaparak kendi bildiklerini savunur. Sevdiği kadını tam olarak da terk etmez. Vazgeçilen tarafsanız ancak sizi sevdiğine eminseniz kendinizi boşuna üzmeyin. Kendinizi hırpalamanıza gerek yoktur. Sevdiğinde hem vazgeçer hem de arada sırada kendini hatırlatıp aslında sizden vazgeçmediklerini anlatan hareketler yaparlar. Kafasındaki engelleri açtığında yine sevdiği kadına dönerler. Vazgeçiler kadın olmak istemiyorsanız onun kafasına görüp gidip gelmelerini beklemek yerine onun iş dünyasına hitap etmeyi, içindekileri size anlatmayı istemese de konuşmayı başarmanız gerekli. İlişkilerinize bu şekilde güzellik katarsınız. Kadınını kırmak ve incitmek istemeyen aslan samimi halleriyle herkesin dikkatini çeker. Neşeli bir yapıya sahip olan aslan etrafına hareketli karakteriyle renk katar. Aşık olduğu zaman hayatının tamamını kadınına verir ve her şeyi yapmaya hazırdır. Aslan burcu erkeği gururlu bir yapıya sahiptir. Severse tam sever ve sorunlar çözülebileceği sürece dönüp gitmez. Ayrılığı tercih ederse geri gelmesi çok zor olur. Aslan erkekleri yapıları geri çok güçlü bir karaktere sahiptir. Ayrıldığı zaman ne kadar acı çekerse çeksin, ne kadar yıkılırsa yıkılsın bunu belli etmemek için her şeyi yapar. Aslan erkeği ayrılık acısını pek önemsemeyen tipte de erkek değildir. Sizden daha zor bir kadın bulduğunda ona yaklaşmaya çalışır ve sizi silmeyi başarmış olur. Egolarına çok düşkündürler. Kendilerine acı çektirmeden bunu başarırlar. Eğer ayrılmayı kendisi istediyse ayrıldıktan sonra size acı çektirmek için her şeyi yapacaktır. İndikamcı ve kinci karakteri bunu destekler. Sizi üzmekte hem zevk alır hem de bu duruma üzülürler. Göz yaşı dökmezler. Beton gibidirler. Çünkü egoları çok fazla yüksektedir. Aslan burcu erkeğinin etrafındakilere mavi boncuk dağıtma huyu vardır.